Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yerli üretim akıllı telefonu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan General Mobile'in en son cihazı GM 21 Pro'yu inceleyeceğiz. General Mobile GM 21 Pro arkadaşlar tasarım olarak artık alıştığımız bir dille karşımıza çıkıyor. Delikli ekran tasarımı kullanılmış telefonda ve bu tasarımın gayet şık göründüğünü söylemem gerekiyor. Yan taraflarda parlak bir Çerçeve tercih edilmiş ki bu da sanki böyle çelik hattı gibi duruyor. Dolayısıyla e, şık bir görünüm sergilediğini söyleyebilirim sizlere. Telefonu elinizde tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu. Sol tarafta ise sim kart yuvamızı yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda 3.5 mm kulaklık girişi ve hemen yanında type girişinin yer aldığını görüyoruz. Burada şuna değinmek istiyorum. Kutunun içerisinden kulaklık da çıkıyor arkadaşlar. Tabii çok böyle beklentinizi yüksek tutmayın. Senelerdir General Mobile'in klasik olarak telefonların yanında verdiği kulaklık geliyor yine. Ha, şu açıdan bakarsak eğer zaten 3000 lirası altına satılan telefonların kutusundan artık kulaklık çıkmıyor. Dolayısıyla burada kulaklık çıkıyor olması bir artı diyebiliriz. Tabii takarsınız, takmazsınız, beğenirsiniz, beğenmezseniz o sizin tercihinize kalmış durumda. Gelelim telefonumuzun diğer teknik özelliklerine arkadaşlar. General Mobile bu telefonda G90 yongasını kullanmış. Mediatek imzalı bir yonga seti bu. Yonga seti tarafında 12 nanometrelik bir üretim sürecine tabi tutulmuş. Yani transistörler arasında 12 nanometrelik bir mesafe var. Bu mesafenin biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle günümüzde artık 5 nanometrelerin konuşulduğu bir süreçte, orta segmentte, 7-8 nanometrelerin konuşulduğu bir süreçte 12 nanometrelik bir seti kullanmak bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Nedir bu dezavantajlar? Enerji tüketimi yani güç tüketimi ve telefonun fazla ısınması. Gerçekten de bu ısınmayı rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Örneğin bu telefonla ben bayağıdır bir şey yapmadım duruyordu burada ve hala şöyle elimi aldığında sıcak olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Ayrıca biz bu telefonda bazı oyun testleri vesaire de gerçekleştirdik. Boyun testlerinde de böyle bir 15 dakika içinde falan telefonun hemen ısınmaya başladığını rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar özellikle alt kısma doğru yani şu kamera kısmında değil de alt kısımda bir tıkta ısınmanın fazla olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun RAM ve dahili depolama alanındaki kapasitesine. Cihaz orta segmentte yer aldığı için böyle 4 GB RAM beklentisi içerisinde olabilirsiniz fakat Jangalo Mobile bu cihazda tam 6 GB'lık bir RAM yerleştirmiş ve dahili depolama alanı da 128 GB arkadaşlar. Yonga setini şöyle bir kenarda tutarsak RAM ve dahili depolama açısından rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2600 Türk Lirasının altına satılıp da bu şu anda mesela 2500 küsürlerde satılıyor. En ucuz olarak hatta direkt olarak bakayım arkadaşlar ben. Şu anda mesela biz bu incelemeyi 7 Haziran'da çekiyoruz. Yayına birkaç gün sonra giren muhtemelen ve cihazın fiyatı 2589 Türk lirası en ucuz olarak. Dolayısıyla 2589 lira, 2600 lira altına satılıp da 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM sunabilen başka bir cihaz var mı bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir cihaz incelemiştik mesela onun fiyatı da 2700 Türk lirası civarındaydı. Onda mesela 3 GB'den 32 GB dahili depolama vardı. Burada baktığımız zaman General Mobile'in önemli bir avantajının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki da ne? Yonga seti arkadaşlar. Dediğim gibi 12 nanometrelik bir Yonga seti ve çok fazla ısınıyor. Güç tüketimi de çok iyi değil açıkçası. Bu telefondaki batarya miktarı bir aylı fazla. 5000 mAh'lik bataryaya yer vermiş Caneril Mobile. Normal şartlarda diyorsunuz ki ya bu batarya beni rahat rahat 2 gün idare eder. Ama biz yaptığımız testler sonucunda bazen böyle gün aşırı. Yani günü zor çıkarttığını gördük arkadaşlar. Çok fazla da oyun oynamadık mesela hani sosyal medya falan kullandım. Normal günlük bir kullanım olarak düşünün. İşte nedir? Instagram'dır. Ara sıra böyle 3-5 dakika periyotlar halinde oyun atmaktır. Toplasanız yarım saat belki 45 dakika bir oyun oynadım. Onun haricinde birkaç tane fotoğraf falan çektim. Yani günlük bir kullanım gerçekleştirdim. Bugünlük kullanımda da bir günü gerçekten zor çıkarttı. Burada 5000 miliamperlik bataryadan bahsetmişken yanında gelen 15 W'lık adaptörü de söyleyelim sizlere yani kutudan 15 W'lık bir adaptör çıkıyor. Bu telefonu öyle hemen diye şarj etmiyor arkadaşlar. Gerçi 2.500-2.600 Türk lirası civarında aldığınız bir telefonda da kalkıp yanında zaten size 60 wattlı hızlı şarj adaptörü verecek halleri yok. O da ayrı bir mevzu. Ha belki Türkiye'de değil de başka bir ülkede yaşıyorsak zaten 2.600 birime çok daha iyisini satın alırdık. O da ayrı bir seçenek diyeyim. Şimdi arkadaşlar gelelim telefonumuzun kamera özelliklerine. General Mobile bu cihazda 48 megapiksellik geniş açılı kameraya yer vermiş. Buna 5 megapiksellik. Ultra geniş açı 2 megapiksellik. Makro 2 megapiksellikte de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ayrıca ön tarafta da 16 megapiksellik bir selfie kameramız var. Bu dörtlü kamerayla arkadaşlar 4K yani Ultra HD çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Tabi burada FPS değerimiz 30'a kadar düşüyor. HDR, yapay zeka desteği, otomatik odaklama gibi özellikler kameramızda mevcut. Tabi yani kamera öyle çok aman aman iyi fotoğraflar çekmiyor özellikle de düşük ışıkta arkadaşlar düşük ışığa geçtiğiniz zaman fotoğraf performansının böyle yerlerde süründüğünü söyleyebilirim sizlere. Ama burada tabii fiyatla tabii burada fiyatla birlikte değerlendirmek gerekiyor gece iyi fotoğraf çeken telefonların fiyatları da iyi zaten dolayısıyla öyle bir cazi zaten 2600-2700 liraya alamazsınız belki iki katı ücret ödemeniz gerekecek gece iyi fotoğraf çeken bir telefon için. Benim bu telefonumda arkadaşlar sizlere son olarak bahsedeceğim konu işletim sistemi. Android 11 ile geliyor fakat Android 11'den ilerisini görür mü bu telefon? Çok emin değilim. Malum söz konusu General Mobile olduğunda bizim mesela şikayetim var diye bir programımız var. Onda da buna sıkça yer vermiştik. Genel itibariyle General Mobile kullanıcıları cihazın güncelleme almamasından şikayet ediyor arkadaşlar. Yani cihaz var eyvallah çok iyi güzel. Yani tam bir fiyat performans cihazı ama güncelleme var mı diye soracak olursanız güncelleme yok. Dolayısıyla burada telefonu tercih ederken eğer hani tek tercih sebebiniz böyle teknik donanım vesaire ise gerçekten güzel. Yani bu fiyata bilmiyorum başka böyle 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama evet tabi Yonga Seti tarafında G90 var ama hani günlük olarak bütün oyunları vesaire çalıştırabiliyor mu bu Yonga Set? Evet çalıştırabiliyor. Gerçi ısındıktan sonra biraz atıyorum bir saat oynadınız bir saati geçtikten sonra ısınmadan ötürü biraz kasma donma yapabiliyor ama bu da Hani makul seviyelerde görünebilir. Şimdi gelelim telefon alınır mı sorusuna. Arkadaşlar şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyat performans tarafında gerçekten az önce de bahsettiğim üzere rakibi olmayan bir yaz. Lakin satış sonrasında teknik servis desteği ne derece diye soracak olursanız. O noktada bazı soru işaretlerinin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü bize de sık sık bu General Mobile'ın teknik servisiyle ilgili şikayetler geliyor Niye? Mesela General Mobile ile ilgili bir haber yazıyoruz, işte inceleme yapıyoruz vesaire. Adamlar direkt geliyor işte bende şu General mobil cihazı vardı, servise götürdüm, şöyle yaptılar, böyle ettiler. Ki eskisi kadar zaten servis noktası da yok. En son İstanbul'da profil odamı ne vardı? Oradakini de kapatmışlar galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda İstanbul'da bir yerde var sadece ki düşünün İstanbul'da bir de diğer şehirlerde yaşayan insanlar için servis sıkıntısı bir tık daha Ötede bir tık daha fazla olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani bunu bilin arkadaşlar. Yani cihaz bozulmazsa ne mutlu size. Yani o zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama cihazınız bozulursa o zaman garanti kapsamında bile olsa sıkıntıya girmeniz mümkün. Çünkü dediğim gibi İstanbul'da bile bir tane teknik servis kalmış. Diğer şehirlerde bozulunca belki buraya yollayacaklar. Burada sıraya alınacaklar yapılacak edilecek telefon tekrar geri yollanacak vesaire bir sürü size de zahmet vermiş olabilir. O yüzden telefonu satın alırken arkadaşlar ya da satın alma niyetiniz varsa bu teknik servis kriterini de göz önünde bulundurun. Dediğim gibi toparlayacak olursak 6.67 inçlik Full HD bir ekran söz konusu. Arka tarafta 48 5 2 ikilik bir klasik kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera var. Fotoğraf çekimi gündüz çok kötü değil ama gece kötü arkadaşlar yani gece fotoğrafları düşük ışıkta e, çok kötü. Video çekimi söz konusunda yine dediğim gibi eğer dışarısaldığınız sayıda video çekeceğiniz yer aydınlıksa size sıkıntı çıkamıyor ama azıcık düşük, azıcık loş bir ortamda böyle karalamalar falan oluyor. Dolayısıyla hani kamerasına çok fazla güvenmeyin derim. Zaten fiyatı da ortada. Dört tane kamera koymuşlar buraya ama hani bir tane kamera koyup adam gibi bir kamera koysalarda çok daha İyi bir performans alırlardı. Şunu da söyleyeyim size. Atıyorum XR'da bir tane kamera var ama bundan daha iyi fotoğraf, daha iyi video çekiyor. O da ayrı bir konu. Tabii şimdi diyeceksiniz XR'ın fiyatıyla bunun fiyatı vermiyor. O da değil. Şimdi bu sıfır bir telefon. Düşünün bunu 2600 Türk lirasından daha düşük bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Bu da General Mobile'ın CM21 modelinin en büyük artısı diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu incelememizde sizlere gm 21 Pro ile ilgili bilgileri vermeye çalıştık. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle paylaşabilirsiniz bu videonun altında. Biz denimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.